Şu cevaplara bak ya. Hepsi yanlış. Hepsi yanlış. Biz bunlara hiçbir ders anlatmadık. Hiçbir şey öğretemedik. Arkadaşlar, yedinci soru doğru dürüst yapan hiç kimse yok. Fakat konu işlerken kaç kere hatırlattım size. Bu soru karşınıza dedim. Fakat hiç biriniz dikkat etmemişsiniz. Hocam yedinci soru neydi? Gayet basit bir soru. Büyükşehir'e kime aittir? Hocam ben o soruyu cevapladım. Cevapladın mı? Peki bakalım öyleyse Ayşe. Hocam. Yedinci sorunun cevabı şudur. Ayşe cevap ya değil, yedi yazsan yeterli zaten, bu şekilde yazmana gerek yok. Bölüm şiirin Azer Böbül'e aittir. Bakın ne güzel cevaplamışım ama siz üzeriniz çirmişsiniz hocam. Ayşe'cim daha fazla konuşup da cahilliğini o şeye koyma lütfen. Ayşe'cim anca doğru söylüyor. Saçma sapan cevaplar veriyorsun, bir de kalmış not istiyorsun. Hüseyinciğim, sen herhalde doğru cevabı biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii hocam, onu bilmeyecek ne var ki? Öyleyse sen söyleyeseyim, Hülbülşir'i kim vardı? Ki? Şey... Hülbülzade, Hulusi, Mithat, Mecati, Ahmet Efendi. Anlamadım, anlayamadım. O da kim Hüseyin? Daha doğrusu onlar da kim? Hülbülşir'in yazarı... Oğlum siz iş dersiylemiyor musunuz ya? <gülüyor> Niye hocam, bilmemez olur muyuz? Bir değil, iki değil, üç değil, tam dört tane cevap verdim. Bini bile kabul etmediniz bari bini kabul etseydiniz. Oğlum yanlış olduktan sonra dört değil on dört tane isim söylesem bile yanlışsa yanlıştır. Ayşe senin kağıdını okuyup bitirelim. Bir, iki, üç yanlış. Dört, beş doğru. Altı, yarım. Yedici soru zaten yanlıştı Sekiz, dokuz, on. Bu sorulara yirmi şey vermişim. Tam elini aldım. Ucu ucuna kurtardım. Fakat senden beklediğim bu da indi de şeyde... Kaç kere hatırlattım hatırlatmıştık bu soru kaçınıza çıkacak dedim. Hiç dikkat etmemişsiniz. Teşekkür ederim hocam. Hocam benim kağıdımı da okur musunuz? Ben sizi hayal kırıklığına uğratmam. Okuyalım Hüseyinciğim. İnşallah dediğim gibi olur. <gülüyor> Soru 1. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Bu dizelerden ne anladığınızı yazın demişim. Cevap. Şair, sevdiği kadının ayaklarında romatizma olduğu için berdivenleri ağır ağır çıkmasını, yani hızlı değil yavaş yavaş çıkmasını istemektedir. Kadının romatizması olduğunu nereden çıkardın? Yavaş yavaş çıkıyor da ondan. Ayaklarında bir arıza var ki öyle söyleyeyim. Kim söylemiş acaba? Şair amca. Hocam, niçin bana öyle anlam bakıyorsunuz? Galip bir durum mu var? Sence? Bence gayet normal hocam. Düşünce özgürlüğü denen bir şey var. Kendi <gülüyor> yorumumu katıyorum. Öyleyse devam edelim Hüseyin'cim orijinal yorumunu okumaya. Bu şiiri farklı bakış açısıyla şöyle de yorumlayabiliriz. Kovucuk değnekleri var kadının. Asansör falan da yok. Eğer o dönemde asansör mevcut olsaydı, kadın, yani şairin sevdiği kadın, asansörle çıkacak. Dolayısıyla böyle bir şiir yazmayacaktı. Eteklerine güneş rengi bir yaprak demek, yani kadın yaprak desenli güneş renginde bir eteklik giymiş. Çünkü o dönemde kadınların pantolon giymesi ayıptı. Ve bir zaman bakacaksın semaliyalar çıkarken romatizması iyice azmış. Ve Sema'nin arkadaşının yüzüne bakarak ağlamış. Şair bu şiiri günümüze yazacak olsaydı şöyle yazardı. Ağır ağır çıkacaksın bu asansörden. Pantolonla yaprak desenleri. Arkadaşı Sema'ya anlat başından geçenleri. Bakın nasıl da döktürmüşüm ama bu kağıda yüz değil bin verilir bin. Fazla sevilme Hüseycim. Sıfır. Çok şakacısınız hocam. Şu kağıdı okuyup bir an önce kaldıralım. Bir gören olursa rezil olur. Hocam siz siz kağıda puan vermiyor musunuz? Vermiyorum değil, veremiyorum evladım. Cevaba benzem, cevabımsı, cevabı ıtırak bir şeyler olsa yine bir miktar verecektim. Ama yazdıklarının cevapla yakından uzaktan alakası yok. Hocam ha dökkan neredeyse dolmuş durumda. Bari elemeyi, emeği, göz nuru, fikir amallığı deyip puan verseydiniz. Şu elimde tuttuğum yazılı kağıdı yüz üzerinden sıfır olmasına rağmen Son zamanlardaki yani gözeterek otuz veriyorum. Ve bu konuyu burada kapatıyorum. Lütfen evladım. Haydi, haydi. Yapma hocam, etme hocam. hocam. Bu ders direkt geçmem gerekiyor. Celal sınavlarında sıkı bir hazırlık yaparsın geçersin. Geçeriz. Ben sen sorular soracağım zaten. Hocam sıkı bir bitir. Çalışmaktan ziyade, sıkı bir pazarlığa ne dersiniz? Hüseyinciğim, biz tüccar değiliz ki. Eğitimciyiz. A4, AŞ. Allah canınız olsun hocam. En sevmiş hocam. Idiniz. Şimdi gözünden düşmesin. Aynı söz edince Orhan Hoca'sına da söylemişsin evde. Söylemem tabii. Hiç öğren dinlenenden anlamıyorsunuz ki. Oğlum ona dil döp emek harcadığın kadar oturup çalışsan bu iş biter zaten. Hocam yakında evde eştiyor musunuz? Eşyalarını taşımaya yardım ederiz. Bizim ekibi de toplar gelir. Pazarlık yok söyleyin lütfen. Elveda hocam. Son görüşmemiz olabilir. Evet, uzak bir yere tatil mi çıkıyorsunuz? Çok uzak. Dönüşte görüşürüz siz deyin. Gideceğim dönüşü yok. Nasıl? Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yapacağım. Biletler sadece ya. gidiş için kesinlikle. Dönüşte bilet yok. Telafi sınavlarında görüşmek üzere işleyicimi. Lütfen seni dışarıya alalım. Yeninci dönem bütün notları zayıf olduğu halde geçen not verdim. Şaşırdığı düşündüm. Fakat ben böyle yapınca kitap defter de geçirmez oldu. Ayşe şunu çalacaksınız. Evet ben, buyurun de. benim. Siz de öyle. Bizim Hüseyin'e zayıf not vermişsiniz herhalde. Şey öyle demeyelim de kendisi zayıf not aldı diyelim daha doğru olur. Bir şey diyeceğim. Bizim bu çocuğu geçirseniz nasıl olur? Çok güzel olur. Telafisi var ne çalışsın kesin geçer. Kolay soracağım. Şimdi direkt geçsin. Fakat hafta ha, yazatan çok düşük not aldı. Geçecek durumda olsaydı ben zaten gerekeni yapardım. Şimdi gene yapmıyor öğretmen ama. Benim gerekeni e yaptı. Nasıl yaptın? Olması gerektiği kadar. Hatta daha fazlasını yaptım. Eee? İşte bu kadar. Ne kadar? Olması gerektiği kadar. Sınavda geçecek kadar olsun yeter. Hanımefendi birinci dönem bütün notları zayıftı. Bu dönemde kendisini çalışıp geçmesini istedim. <gülüyor> o da olur öğretmen hanım. Ya, Bunlar daha genç. Kanları hızlı akıyor. İleride ders de çalışırlar, kitap da okurlar. Elbette, elbette. Bizi sikbalde çocuklardan çok şeyler bekliyoruz. Ancak şimdiden çalışma okuma alışkanlıkları kazandırmamız gerekiyor. <gülüyor> ne güzel konuşuyorsunuz öğretmen hanım. Vallahi beni bile şu anda okuma isteğim geldi. Çok güzel. Keşke aynı işte, Hüseyin'de de olsa. Olur olur. bana okuma şevki geldi ya. Kısa bir süre sonra Hüseyin'e de gelir. Siz hiç merak etmeyin. O iş bende. Sınavı geçsin yeter. Telafi sağlığıyla çalışıp geçecek efendim. Şimdi geçsin efendim. Olmaz efendim. Olsun efendim. Geçsin efendim. Söyleyeceğimi söyledim hanımefendi. Lütfen. Olur de hadi. <gülüyor> <gülüyor> İki saat dildiğin dökülüm alttan alıyor. Olmaz diyorsun. Allah'ım ne araklım ya. Sanki bir şey istedim ya şu çocuğu geçim dedim. mi sınıftan. Demek, demek kafası basmıyor şu çocuğum ya. Allah Allah ya bende bir çoğumluk var ya da bu insanlarda. Sen için <gülüyor> sevgiliye çıkıyorum arkadaş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin teyzem. Eh, ne dedin? Hoş geldin diyorum. Hoş geldin. Buyur şöyle otur. Hoş bulduk evladım hoş bulduk. Buyur ne istedin? Bir tanışalım adın ne? Kaşınalım mı? Ne kaşınması yahu? Tanışalım diyorum, tanışalım. Senin adın ne? Kimsin? Tamam tamam, bildim. Ben 1332 doğumlu Seyfettin'den olma, Zeliha'dan doğma, Gölbaşı nüfusuna gayetli, benim <gülüyor> mahallede ikamet eden emekli tiyatrocu Hayriye Kinametci ayol. Memnun oldum Hayriye teyze. Beybam koydun. Memnun oldum diyorum. Tanıştım sevindim. Sevindim tanıştım. <gülüyor> Bu mektepte bir edebiyat muallim varmış. Ona bir... Ba Onu bana bir gösterele. Buyurun benim. Sen edebiyat muallim misin? Evet benim. Allah Allah. Ne oldu Hayriye teyze? Ya bir yanlışlık olmazsın. Niye beni öğretmene benzetemedin? <gülüyor> ne yalan söyleyeyim. Benzetemedim. Hiç benzetemedim. Beni kime benzettin Hayriye teyze? Şöyle bir düşüneyim. Kamyon şoförüne benziyor. Neyse geçelim bu konuyu. Nereye kaçalım kızım? Daha yeni geldik. Konuyu değiştirelim diyorum. Edebiyat öğretmenin sorduğuna göre bir işin olmalı. Yahu çişim yok çişim yok. Gelmeden önce helaya uğradım diyorum. Konuyu değiştirelim diyorum. Konuyu. Eşek spası. Nasıl? Aa, ah, eşek sıpası ah. Hayri teyze başına hürmetimiz, hürmetimiz var. Anla abartın. Benim torun bu Hüseyin var ya, bu ensek sipas senin yaptığın İmtihanlardan geçememiş her gün. Evet, doğru. Ah, bu çocuğu geçir de, sen de kurtul, ben de kurtulayım. Mualleme almış. Hayriye teyze, bunun için yaşlı başta haline Sağ kalktım buralara kadar geldim. Ben Hüseyin'e de, annesine de gerekli söyledim zaten. Babası da aynı bu çocuğun. Anası da aynı. <gülüyor> bu çocuğun okumakta gözü yok. Bir gün olsun defteri yüz yüzü asla açmaz. Bizim sülale akıllı ama bu çocuk bizden tarafa çekmiş. Ben küçük yaşta kerratı belledim biliyor musun? Neyi belledin? Kerratı kerratı belledim. Haa çarpım tablosunu diyorsun. Eskiden çarpım tablosuna kerrat denildi değil mi? Ben bilmiyorum ben bilmiyorum. Neyse işte orayı geç. Birden yirmiye kadar hata yapmadan saymayı bilirim. Bizim sülale çok akıllı. Ama bu man kafaların hiç biri bizden tarafa çekmemiş. Hepsi ana sıkılıklı bunların. Neyse işte, uzun lafın kısası, bir olayna bir bakıver şu iş. Hayriye seni kırmak istemiyorum ancak. Ancası gancası yok, duymamış olay, Gözüm açık gidecek, geçir şu olanı. Bir galem oynat ver çabuk. teze, lütfen. Ne aksi bir kadınsın yahu sen, sen de benim koca tarafına çekmişsin. Ben gidiyorum, hallet bu işi, sana da güveniyorum muallim ağam. Haydi, sağlıcakla kal. Güle güle. Ah Hüseyin ah, beni ne hallere soktun evladım ya. Neyse, sakin. sakin. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş gördük, hoş gördük. Ben mahalle muhtarı Raşit Külla. Bu okulda Şişel Hoca adında bir hoca varmış, ona baktıydım. Memnun oldum, buyurun benim. Şöyle oturum. Yok hocam. Oturmayacağım, işim acele, maruz attım bir girip gideceğim. Buyurun. Ben ermiş adamım, ermiş. Benim kabrimi ziyaret yapmaları lazım. Ben o sene öncesinden bilmiyordum böyle olacağım. Muhtarım kusura bakma ama söylediklerinden bir şey anlamadım. Vallahi ben söyledim. Anasına da söyledim, babasına da söyledim. Beni dinlemedi dinlemediler. Muhtarım ne demek istedin? tam olarak anlayalım. Ya şu çocuk, Hüseyin. Ne olmuş Hüseyin'e? Senin dersinde notları kötüymüş. Allah Allah, bu işler sana ne burada? Ya bana var? ne olur mu? Demek bu insana intikal etti. Tabii. Seçimden önce bana oy veren vermeyen bütün mahalle sakinlerinin ne derdi varsa. Ama... Sabah, akşam, yaz, kış, gece, gündüz deme. Doğal afetler de dahil olmak üzere çok yakın dan alakadar olacağım söz verdiğin sayın hocam. Ondan diyor ki bir geçirin ya. Muhtarım çocuk hiç daha çalışmıyor ki geçireyim. Ya çalışır hocam. Çalışır. Vallahi çalışır ya. Ya siz bunu geçirin ki. Hem eğitim hayatını hem de mahalleyi bu çocuğun arasından kurtarın. Ya. Bak bunun mahallede patlatmadığı teker. Kırmadığı can. Doğuşmaktadığı çocuk. Kalmadı ya. Ya bu akşama kadar sörmeyi iyi bir taş bu Ay bak bunu bilmiyordum. Çok iyi bilmiş. Tabii. Ya bu hale küçükken böyle arabaların sibok kapaklarını söker söker tekerlerin havasını indirdi. Buna. Hocam siz bunu geçirin ki. Bu Aranya Antalya gibi yerlere gitsin ya. Yeter de bizim çektiğimiz o. Biraz da çeksin. Muhtarım karışmayın bu işe. Beni anlayın. Ya Siz de beni anlayın sayın hocam. Vallahi ya. Bak hocam sen bu çocuğu geçin. Hem eğitim, zamiası hem de mahalle bu çocuğun belasına kurtulsun ya. Vallahi hocam ben diyeceğimi dedim. Artık o da size anlayışmış. Sözlerimi dikkate alacağınızı ümit ederek sözlerime son veriyorum. Elveda diyorum sayın hocam. danışmanıma. Buyurun buyurun. gitti. Allah Allah. Sanki gözümün önünde duruyor. Hüseyin. Evladım. Kenara çekil lütfen. Hadi gözümü, gözüme görünme. Kaybol çocuk. Ya bak Obama'dan Putin'den torbun yapmana gerek kalmadı. Sınıfa geçti. Hüseyin. Hüseyin çekil evladım. Hah. Çok şükür gitti. Hocam benim, ben Hüseyin. Biliyorum evladım, sen Hüseyinsin. Hayal alemi olsa bile bari ya, burada yalnız bırak beni. Hayal alemi bile olsa ziyaresim makbuli kısa olanıdır. Hayal değil hocam, gerçek gerçek. Öyle mi? elimiz çimdikli. Ah doğru, sen Hüseyinsin. Sınıfı geçtin, gözün aydın oğlum. Biliyorum hocamsın geçtiğimi, e-okuldan takip ediyorum. Öyleyse niye geldin? Teşekkür etmeyin. Teşekkür ederim deme evladım. Sağ ol deme, teşekkür ederim deme. Hiçbir şey deme bana. <gülüyor> Sağlamaya de gelmedim ki. Niye geldin o zaman? <gülüyor> Hocam madem beni geçirmeye geçirdiniz, bari 50 vereceğinize 70 80 verseniz de teşekkür belgesi sağ Allah'ım bu çocuk beni çıldırtacak. Hüseyin git artık. Yeter bıktım senden çocuğum. Git artık. Delirteceksin beni ya.